Yapılan araştırmalar dünyada tarih boyunca saçların insanlar için büyük bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Kadınlar saç bakımına erkeklerden daha fazla önem veriyorlar. Dış görünüş için saçlar en önemli aksesuardır. Yediklerinizin ve içtiklerinizin saç sağlığınız için ne kadar etkili olduğunu duymuşsunuzdur. Gelin saçlar için inanılmaz faydalı olan içeceğe bir bakalım. Sudan sonra dünyada en çok içilen ikinci içecek çaydır. Yeşil çay, gezegendeki en sağlıklı içeceklerden birisidir. Yeşil çay ve siyah çay, kamilya sinensis yapraklarından elde edilir. Aynı bitkiden elde edilen siyah çay, çay yapraklarının yavaş yavaş kurutulmasıyla, yeşil çay ise çay yapraklarının toplanır toplanmaz kavrulup hızla kurutulmasıyla elde edilir. Siyah çay, kurutulurken oksijenle tepkimeye girer. Yeşil çayın ise tepkimeye girmesine izin verilmez. Siyah çayın, kafein seviyesi yüksektir. Türk kahvesi gibi enerji yükseltici özelliği vardır. Bir fincan siyah çay 40 mg, yeşil çay ise 20 mg civarında kafein içerir. Az miktarda kafein tüketimi saçlar için faydalı olsa da fazlası saç kuruluğu ve kepeklenmeye neden olur. Yüksek kafein tüketimi saç sağlığına zarar verebilir. Siyah çayın birçok faydası vardır. Ancak saç sağlığına faydası bakımından yeşil çayın yerini alamaz. Yeşil çayın içerisindeki antioksidanlar, vücutta bulunan hücrelerin hasar görmesini önlerler. Bu sebeple yeşil çay cilt yaşlanmasını geciktirir ve saç derisindeki kuruluğu gidererek kepek oluşumunu önler. Sağlıklı ve güçlü saçlar için etkili bir içecektir. Yeşil çayın içinde bulunan besinler, antioksidanlar ve fitokimyasallar sağlıklı saçlar için büyük bir öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar, yeşil çay içmenin saç sağlığını arttırırken saç dökümesini azalttığını ve ve saçların yeniden büyümesini hızlandırdığını gösterdi. Uzmanlara göre günde 1-2 bardak yeşil çay içebilirsiniz. Her şeyde olduğu gibi yeşil çayın da fazlası sağlığı olumsuz etkiliyor. Yeşil çayın günde 3 fincandan fazla içilmesi tavsiye edilmiyor. Her gün yeşil çay içerek saç sağlığınızı 2-3 hafta içinde iyileştirmeye başlayabilirsiniz. Daha sağlıklı saçlar, daha hızlı büyüyen saçlar, daha parlak saçlar, saçınızı tararken daha sayıda dökülen saçlar. Saçlar ancak birkaç yıl içinde yenilendiğinden tam faydayı görmeye başlamanız birkaç ay sürecektir. Yapılan araştırmalar, yeşil çayda bulunan antioksidanların ve fitokimyasalların cilt ve saç hücrelerinin hasar görmesini önlediği, saç köklerini uyardığı ve kaba derisine doğru kan dolaşımını arttırarak saç büyümesini arttırdığı gözlemlendi. DHT hormonu, Testosteronu DHT'ye dönüştürerek erkeklerde kerliklere neden olmaktadır. Yeşil çayın dihidrotestosteron hormonunu bloko ederek kerlikleri önlemek için az sayıda çalışma olsa da araştırmalarda etkili olduğu gözlemlendi. Yeşil çayda bulunan antioksidanlar ve fitokimyasallar ayrıca testosteronun DHT'ye dönüşümünü ve üretimini de azalttığı yapılan çalışmalarda görüldü. Yeşil çayda bulunan C vitamini ve polifenol da saç tellerine parlaklık ve yumuşaklık eklerken yıpranmış saçları önlemeye yardımcı oluyor. Saçlarınızı yeşil çayla durulayarak yıkayabilirsiniz ve bunu saç bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Saçlarınızı sabun ve şampuanla yıkarken saç tellerinizi yumuşatmak için yeşil çayla durulayarak yıkayabilirsiniz. Saçlarınızı yeşil çayla durulamak, etkisi bakımından yeşil çay içmekten 2 ila 4 kat daha güçlüdür. Ancak yeşil çay aynı sıcaklıkta demlenmelidir. Daha sonra saçlarınızı demlenmiş bir fincan ılık yeşil çay ile durulayarak yıkayabilirsiniz. Saçlarınızı yeşil çay ile nasıl durulayacaksınız? Saç tellerinize bir fincan yeşil çay suyu dökün. Kafa derinize 1-2 dakika hafifçe masaj yapın. Daha sonra su ile durulayın. Yeşil çay saç dökülmesini yavaşlatabilir ve hatta yeni saç büyümesini teşvik edebilir. Çalışmalar gri ve beyaz saçlardan, stres, hormonal bozukluklar gibi birçok faktörün neden olduğunu gösteriyor. Yeşil çay, antioksidanlar ve polifonoller açısından zengindir. Yeşil çay, saçın gri ve beyazlamasını yavaşlatmada dolaylı bir fayda sağlayabilir. Son olarak yeşil çayın saçlara faydası dışında daha birçok faydası vardır. Çayda bulunan tein maddesi, çay içenin sinirlerini rahatlatır ve tansiyonunu dengeler. Yeşil çay daha iyi hissetmenize, kilo vermenize ve kronik hastalık riskinizi azaltmanıza yardımcı olmak için yeşil çayı hayatınızın düzenli bir parçası haline getirmeyi düşünebilirsiniz. Lütfen herhangi bir rahatsızlığınız varsa ilk olarak doktorunuzun uyarılarına dikkat edin ve iyileşmeden ve doktorunuza danışmadan hiçbir şeyi denemeyin. İzlediğiniz için teşekkürler.